Intel Insight. Bütün gençliği boyunca kullandığım bilgisayarlarda hep bu ibareyi görmüşümdür. Üzerine küçücük hatırlıyorsunuz belki bilgisayar bir etiket olurdu. Intel Inside. Yani içinde Intel mikroçipi var anlamına gelirdi. Ve o dönemde Intel'i yıkılamaz bir şirket olduğuna inanıyordum. Çünkü düşünsenize satın aldığınız her bilgisayarın içerisinden Intel çipi çıkıyor. Fakat sonraki yıllar Intel'in yüzüne pek gülmediler ve şirket sürekli geriye gitti. Hele son açıkladığı bilançoda olay iyice facia boyutuna girdi. Intel ne Ciro'da ne karlılıkta hedeften hiçbirini tutturamadı. Yapay zeka ne kadar düşkün olduğumu biliyorsunuz. O yüzden yapay zeka yatırım fırsatları da beni çok ilgilendiriyor. mikroçiplerde de orada tabii çok büyük bir alanı oluşturuyorlar. Ve Intel de hala sektörü büyük oyuncularından. Ama Intel geriye doğru gidiyor. Ve Intel'in bu gerilemesinden çıkacak çok ders var. Hem girişimci olarak hem yatırımcı olarak hem de mikroçip endüstrisinin nereye doğru yöneldiğini merak eden birisi olarak. Bu nedenle bugün sadece Intel'i değil, Intel'in içinde bulunduğu bütün sektörün üzerine biraz konuşacağız. Mikroçip endüstrisi neler oluyor? Intel neden geri dönülmez bir yolculuğa girdi, bu dev marka nasıl bu kadar güç kaybediyor, kimler geliyor alttan ve özellikle yapay zekalarındaki gelişmeler mikroçip endüstrisinin geleceği nasıl belirliyor, bütün bunlara bugün gireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Geçmişte yatırımcıların Intel'i çok sevmesinin temel nedeni dağıttığı cömert temettülerdi. Fakat bu temettülerde de büyük sıkıntı var. Son açıklanan bilançoda dendi ki temettülerde 3'te 2'lik bir kısıntıya gidiyoruz. E neden kısıntıya gidiyorlar? Gayet açık değil mi? Gelirleri iyi değil çünkü bir yandan ciroda düşüş var, üründen olan talep azalmış durumda. Bir yandan da maliyetleri yüksek, bu ürünleri çok pahalıya üretiyorlar. Intel'de yapısal olarak bir şeyler çok kötü gidiyor. Intel'in yedi darbenin birinci nedeni piyasalardaki genel PC'den uzaklaşma. Bu COVID döneminde insanlar kişisel bilgisayarları çok satın aldılar çünkü daha fazla evde vakit geçiriyorduk. Ve büyük bilgisayarlara ihtiyaç vardı. Şimdi daha fazla hareket halindeler. Bu nedenle tekrar mobile dönüyorlar ve mobilde yani tabletlerde ve cep telefonlarında Intel'in payı neredeyse sıfır. Bundan dolayı darbenin bir bölümünü piyasanın temel dönüşümünden yiyor Intel. Esas güçlü olduğu pazarda küçülme var. Ama asıl önemli konu bilişim sektörüne baktığımızda CPU'lardan GP CPU'lara doğru bir kayış var. Intel CPU'ların kralı yani bildiğimiz klasik mikroçiplerin. GPU'lar, grafik Processing Unit'ler tarafında ise Intel'in gücü oldukça kısıtlı. Hatta neredeyse hiç yok diyebiliriz ve pazar gittikçe buraya doğru kayıyor. Bu da şu anlama geliyor. Bilgisayar pazarı küçülmese bile Intel'in payı küçülüyor olabilir. Ayrıca Intel'in üretim tarafında bazı gecikmeleri de var. Mesela Intel 10 nanometrelik çiplerin üretimi konusunda o kadar gecikti ki sonunda Apple ona olan güvenini kaybetti ve kendi mikroçiplerini kendisi tasarlamaya ve TSMC yani Taiwan Semiconductor gibi yerlerde ürettirmeye başladı. Hani şu Apple'ın müthiş M1 ve M2 çipleri. Ben de şu anda bir M2 çipli mini Mac kullanıyorum. Hakikaten dehşet bunlar. Acayip hızlılar, acayip başarılılar. Ana akımın CPU'lardan GPU'lara doğru kaymasın temel sebeplerinden bir tanesi elbette yapay zeka. Bir diğeri büyük veri merkezleri Buralarda GPU daha fazla tercih ediliyor. da bu pazarın açık ara kazananlarından bir tanesi. Bu arada küçük bir not. Perşembe günü Nvidia hissesini kanalım üyeleri için detaylı şekilde yorumlayacağım. olacağım. Daha haber Tesla ile ilgili detaylı bir yorumlama yapmıştık. Nvidia bence muhteşem bir şirket ve çok iyi incelenmesi gerekiyor. Perşembeye çok iyi bir hazırlık yapıyorum. Henüz katılmamışsanız kanalıma lütfen katılın. Sadece 350 lira karşılığında aylık olarak haftada bir gün bir teknoloji şirketinin detaylı değerlendirmesini izleyebileceksiniz. Haftada bir günde pazar hakkındaki genel müşterime anlatıyor olacağım. Bu videolara erişim sadece üyelere açık. Eğer yurt dışından katılıyorsanız maalesef sizlere fiyat biraz yüksek çıkıyor. 50 dolar, 50 frank gibi. Bu durumda yapmanız gereken ya Türkiye'den bir arkadaş ayarlayacaksınız. Çünkü YouTube bunu değiştirmeme izin vermiyor. Türkiye'deki bir arkadaşınız üzerinden kaydolabilirsiniz. Ya da bizim Haddini Aş Kulübüne üye olabilirsiniz. Haddini Aş Kulübünde yatırım ve gelecek topluluğu var. O topluluğa üye olduğunuzda bu videolara erişebiliyorsunuz. Ayrıca canlı bir WhatsApp grubumuz var. Oraya da katılabiliyorsunuz. Evet, bu küçük katılımı da yaptıktan sonra yolumuza devam edelim. Bu alanda yaşanan başka bir dönüşüm de bu tip büyük şirketlerin artık kendi çiplerini tasarlıyor olmaları. Biraz önce Apple'dan bahsettik kendi çiplerini tasarlıyor diye ama mesela Amazon Web Services gibi büyük veri merkezleri de kendi çiplerini tasarlama yoluna gidiyorlar. Amazon'un yeni mikroçipi Graviton 3E bunun örneklerinden bir tanesi. Ve bu tasarlılıklı çipleri Intel'e ürettirmek yerine hem fiyat avantajları hem de üretim hızı açısından daha avantajlı olan Tayvan'daki veya Uzakdoğu'daki diğer üreticilere kaydırıyorlar. Yani mesela sadece Intel'in GPU pazarına başarılı olmamı değil, kendi güçlü olduğu CPU pazarında da darbeyi şirketlerin kendilerini tasarladığı çiplerden iyi olması. Burada Apple örneğini tekrar dönmekte fayda var. Apple'ın kendi çiplerini kendisini tasarlamaya karar vermiş olması, Intel'in satışları da %10'luk küçülme anlamına geliyor. Bu kadar etkin. Bu arada Microsoft'un da kendi Azure bulut sistemi için kendi çipini tasarlamaya başladığını biliyoruz. Bu hem Amazon'a rakip hem de Intel'e rakip elbette. Pazarın CPU'lardan GPU'lara kayıyor olması büyük dün de orada oluştuğu anlamına geliyor. Bugün GPU'lar bir bilgisayarın en pahalı ünitelerini oluşturuyorlar. Bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Azure gibi veya AWS gibi bir veri merkezinde bir serverin üzerine sadece bir CPU varken 7-8 tane GPU oluyor ve her bir GPU'nun fiyatı CPU'nun 5 katı civarında. Yani burada pazarın ne kadar büyük bir güçle GPU'lara doğru kaydığını görebiliyoruz. Kabaca matematiğini yapmak gerekirse veri merkezleri GPU'lara, CPU'lara harcadıklarından 20 kat daha fazla para harcıyorlar ve unutmayın kendi CPU'larında kendini tasarlıyor. İşte Intel'in başını çok derde sokan mesele bu. Peki mikroçip pazarında Intel en iyi yatırıma benzemiyor. O nereye yatırım yapmak lazım? Bence burada 3C kuralını takip etmek gerekiyor. Cloud, Cars ve CapEx. Cloud Bulut Hizmet Merkezleri, biraz önce bahsettiğim Amazon, AWS, Microsoft'un Azure'u. Cars, arabalar yani otonom sürüşlü otomobiller, Tesla gibi pek çok firma var bu alanda. Ve bir yandan da Capex, yani çok büyük yatırım gerektiren mikroçip şirketleri. Şimdi bunlara baktığımızda bunlardan Bulut tarafında Nvidia açık ara kazanan. Nvidia burada çok başarılı bir göçü tamamladı. Bir zamanlar sadece oyun konsolları için ürettiği çiplerle tanınıyordu. Artık büyük veri bulut işlem merkezlerinin en çok tercih ettiği GPU'ları Nvidia üretiyor. Otomobil tarafında Tesla kendi çipini kendisi tasarlıyor ama dışarı ürettiriyor. On Semiconductor ve NXP bu alandaki enteresan opsiyonlara benziyorlar. İleride inşallah bu şirketleri daha detaylı inceleyeceğim. CapEx opsiyonda ise çok büyük yatırım gerektiren mikroçip şirketleri var. Mesela Applied Materials, KLA. Daha evvel videomda bolca bahsettiğim Tayvanlı mikroçip üreticisi TSMC. Intel aslında bu kategoride ama dediğim gibi biraz yanlış alanda yatırımları var. Ve Samsung bu sektörün büyükleri. Bu şirketler kurması çok para gerektiren ve çok zahmetli, çok detaylı mühendislik gerektiren büyük fabler kuruyorlar. Yani bu mikroçipleri üreten yerler kullanıyorlar veyahut da bu mikroçipleri üreten şirketlerin makinelerini satıyorlar. Bunlara yatırım da düşünebilir. Bana kalırsa eğer yapay zekaya inanıyorsanız, yapay zekanın içerisinde mikroçiplerin çok önemli bir payı olacağına inanıyorsanız, bu biraz önce bahsettiğim 3C'nin tamamında yatırım yapıyor olmanız gerekiyor. Çünkü bir yandan arabalar gelişecek. Bir yandan veri merkezleri büyüyor olacak ve bir yandan da bunları donanım sağlayan üreticilerin değeri artıyor olacak. O yüzden böyle bir portföy oluşturmak düşünebilir. Üzerinde konuşmak isteyebileceği başka bir şirket de ASML. ASML aslında eski bir Philips girişimi. O ne yapıyor? O mikroçip üreticilerin kullandığı çok hassas makineleri üretiyor. TSMC ve Samsung gibi büyük mikroçip üreticileri ASML'in ağzının içine bakıyorlar diyebiliriz. Ve ASML aslında büyük bir üretim merkezi değil, öyle düşünmeyin. ASML muazzam bir network yönetiyor. Yani makine de Hasarlıyor. sonra bu makinelerin alt komponentlerini çok kaliteli üreticide ürettirip bunları bir araya getiriyor. Bu makineler son derece kompleksler. Yüzbinlerce parçadan oluşuyorlar. Taşınmaları bile bir süreç. Gemiler, kamyonlar, tırlar yetmiyor. Ve çok da hassaslar. Kurulumları bile acayip detaylı. İşte ESML'in burada muhteşem bir gücü var. Toparlamak gerekirse Intel'in başı dertte. Çünkü odaklandığı ana alanda gol yiyor şu anda. Bunun karşılığında 3C formülünü takip ederseniz doğru yatırım fırsatlarını bulmak mümkün. Neydi bunlar? Cars, yani arabalar, CapEx yani büyük yatırım gerektiren girişimler ve bir yandan da Cloud yani bulut hizmetler. Bu alanlara üretim yapan, bu alandaki şirketlerin tercih ettiği yerlere yatırım yaparsanız daha doğru sonuçlar alıyor olabilirsiniz. Daha önce bahsettiğim gibi bu Perşembe Nvidia hissesini detaylı inceleye olacağız. Oraya da mutlaka gelin çünkü detaylara bakmak da önemli. Peki Intel'e yatırım yapmak çok mu kötü fikir? Yani bence pek iyi fikir değil ama şöyle avantajı var Intel'in. Amerika'da Intel. Amerika'da şu anda mikroçiplerle ilgili çok teşvik var. Intel burada yeni fabrikalar da kuruyor olacak ve Intel çok büyük bir marka kendini pek hala toparlayabilir. Ama kısa vadede baktığımızda benim açıkçası yatırım planı içerisinde şu anda Intel yok. Ama sakın unutmayın anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Sonuçta bilgilerimde son derece kısıtlı, ekran başında araştırmalar yapan, size bunları paylaşmaya çalışan bir insanım. Siz de kendi araştırmanızı mutlaka yapmalısınız ve kendinizi daha iyi bir yatırımcı haline getirmek konusunda da gelişim yolculuğuna asla mola vermemelisiniz. Her zamanki gibi soru ve yorumlarınız varsa aşağıya mutlaka bekliyorum. Bir de like süper olur daha algoritmalar bizi sevsin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.